Uçurum kenarında yıkık bir ülke. düşmanlarla kanlı boğuşmalar yıllarca süren savaş. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden... Rahat yaşamak isteyen toplumlar önce onurlarını, sonra özgürlüklerini, daha sonra bağımsızlık ve geleceklerini kaybederler.